Allahümme salli ve sellim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi alade in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Futuhat-ı Medine'nin birinci cildi canlılık hususunun tam olarak kavranmasını gerektirir. Zira hakikat bu devrin canlılık ilkeleri başka bir minvale taşındığında o canlılık oluşumları farklı şekillerde algılanabilecektir. Sanal dünyanın gelişim süreci bu noktada bizlere önemli işaretler sunuyor. Bu işaretler diğer ciltlerde önemli teknolojik hamlelerin sosyolojik kırılmaları olarak yeniden ele alınacak elbette. Canlıların varlık aleminde kendilerini beyan edebilmeleri nasıl olur? Bu beyanat bir şekil ve zemin çerçevesi ve bir zaman içerisinde varlığıyla anlatılmıştır hep. Ancak bu yeterli ve kafi gelmiyor. Zira önümüze çıkan önemli sorunlardan birisi, yeryüzündeki her maddenin molekül ve hatta moleküller atomlara ayrıştığında Birbirlerinden farklı özelliklere sahip olup birbirlerine çok yakın olma zemininde hareket edince yani temel ilkelerinde birleşince aynı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani kabaca şöyle ifade edilebilir. İçtiğimiz o berrak ve vücudumuzun ihtiyacı olan şeye su diyoruz. Ancak her yerde içtiğimiz suyun aynı olduğunu iddia edemeyiz. Elbette bunun içerisinde farklı tatların varlığı farklı maddeler madenlerle ilişkili olarak beyan edilebilir. Ancak yapılan araştırmalar bugün bizlere bu moleküllerin her birisinin kendine has ayrı bir de frekansatif düzeyleri olduğunu gösteriyor. Ve sanki madde her birisi kendi adresinde hareket edebilecek kabiliyeti Bizlere beyan ediyor. Öyleyse bunların oluşum sürecini kavramak gerekiyor. Hakikat bu kadar inceye gitmeye gerek var mı? Belki yüz yıl sonra daha anlamlı olacak. Ama bizler için bugün o canlıların hangi şartlar altında oluştukları ve bunların oluşum sürecinde geçirdikleri ana evreler Cenab-ı Hakk'ın yaratılışın içerisine koymuş olduğu hikmeti i ilahiyeyi bu asırdan itibaren anlayabilmek ve daha iyi kavrayabilmek için bir niteliği ve bir inceliği sunmakta. Bu hikmeti anlayabilmek için yine Nuh suresindeyiz. Zira birinci cildimizin her cüzünde aslında toplamda 12 ayeti kerimenin her bir cüzle üçer vasfını yeniden üçer yönünü tekrar ele alıyoruz. Bir önceki Beşinci cüzde canlılık ilkesini iki bölüm halinde işlerken Nuh suresinin 13. ayeti kelimesinde vakara kelimesiyle harekete geçmiştik. Bugünkü dersimizde ise mukavemetin ne olduğunu anlayabilmek ve mukavemetin yaratılıştaki etkisini görebilmek için Cenab-ı Hakk'ın insana seslenişindeki sorusuyla hareket edeceğiz. Kur'an-ı Azimüşşan'da soruyla gelen her şey ekseriyetiyle yaratılıştaki inceliğin işareti üzerindedir bir tefsir penceresinden bakınca. Öyleyse ayet-i kerimede ma size ne oluyor sorusu. La tercune lillahi ve qâra, Allah için bir vakar ummaz mısınız beyanatının öncesinde. Yaratılmış olan her şeyin bizlere takdir edilirken bir olu sürecinde harfi keyfile mimin arasında bir mukavemet varlığını işaret eder. Neden diyecek olursanız mukavemet canlıların sadece kendilerine karşı oluşmuş bir tepkisi değil bir etki karşılığında tepkisi olarak adlandırılamaz. Bu bir ölçüm tekniğidir. Hakikatse mukavemetin ne olduğunu anlamamızı gerektiriyor. Çünkü ilerleyen dünyada gelişecek olan sanal ortamlarda bazı şeyleri dünya insanları canlı zannetmeye başlayacaklar. O yüzden bu ilkeler oldukça kıymetli. Mukavemet bunların başında geliyor. Çünkü insanoğlu durağanlıkla nur ile varlığı anlamak zorunda. Yani bir şeyin durması veya hareket edebilmesi için ona bir emir gerekir. Çünkü varlık var olduğu andan itibaren ya duracaktır yahut hareket edecektir. Bir şeyin hareketten durağanlığa geçiş süreci ise onun mukavemeti ile ilişkilidir. Gelin her şeyi daha iyi anlayabilmek için kelimelere tek tek bakalım. Duranlık aslında hareketin tersi bir konum değil. Gözle görülemeyecek hareketten bahsederiz aslında duranlıkta. Zira atomun etrafında dönen elektronlar bütün fiiliyatını gerçekleştirmektedir. Su kendisinden beklenen özelliklerden vazgeçmemiştir. Tıpkı bir elektrik lambasını yakabilmek için düğmeye bastığınız ana kadar elektriği duran olarak düşünmenizle alakalı. Asıl itibariyle bu bir algıdır. Zamanı da durdurmaya kalksanız duramayacağı gerçeğiyle karşımızdadır. Ama zamanı durmuş gibi hissediyor olmamız bizim onun içindeki tavrımızla anlaşılır. Öyleyse maddenin duranlığı sadece ona bakan kişi tarafından algılanamayacak düzeyde hareket etmediği şeklinde beyan edilincedir X ve Y noktasından hali hazırda harekete geçmemiş olan bir maddeye durağan deriz. Ama işin hakikatinde durağanlık hareket etmesi için gereken süre boyunca kendi niteliklerini koruyor olması olarak adlandırılmalıdır. Tabii ki işin inceliklerini kitapta genişletmeye çalışıyor olacağız. Nur ise bu durağan hareketin içerisinde var olan maddenin ilk halidir. Zira o bir kılıfa girince maddi olarak anlaşılabiliyor. Varlıksa nurun bu kalıba girmiş halinin durağan durumudur. Öyleyse maddenin tamamı, Zaman içerisinde harekete devam ediyor olmakla beraber biz o zamanın içerisinde aynı hareketi gösterdiğimiz için ona duran diyoruz. Bu mukavemet için neden önemlidir? Önce küçük bir örnek verelim. Futuat-ı Medine'yi sohbet babında daha iyi anlaşılması için biraz daha hafifletme gayreti bu. Hakikat bu ince konuların kitapta derinleştirilmesi gerekliliğini de ...gösteriyor bize sizden gelen yorumlar çerçevesinde. Bir geminin içerisinde hareket halindeyken herhangi bir bardak size göre durağındır. Halbuki denizin içinde hareket etmekte olan gemide hiçbir şey aslında durağan değildir. Gemide o bardağın durabiliyor olması, o geminin üzerinde varlığını devam ettiriyor olması... O maddenin mukavemetidir. Bu iki varlık arasındaki ilişki olarak adlandırılır öyleyse. Yani varlık varlığa karşı duramazsa mukavemet olmaz. Mukavemet olmadığı takdirde ise bizim o maddeyi o zaman dilimi içerisinde görmemiz imkansızlaşır. Yani bir şeyi mümkün kılanların başında mukavemet sayılabilir. Oysa ki sanal dünyada herhangi bir sanal figürü ortadan kaldırmak istediğinizde veya onu var etmek istediğinizde onu dayandıracağınız herhangi bir dayanak noktasına ihtiyaç duymazsınız. Bu durumda sanal bir cismin mukavemetinden bahsedilemez elbette. Elbette bu mukavemet duygusunu oluşturmak için onların Elektron hareketlerinden faydalanacaklar. Ancak bu sefer de bu, bugün gördüğümüz sanal dünyadan daha farklı bir boyut olarak çıkacak karşımıza. Yine sinir sistemimize harekete geçirecek olan elektron mühendisliği etkin bir fonksiyon yütmesi gerektirecek. Öyleyse mukavemeti şöyle tanımlayabiliriz. Varlığın varlıkla olan ilişkisi. Bu ilişki var olduğu müddetçe zamanın içinde durağan gözükebilen her şey varlık olarak adlandırılabilir. Onun hareketi ise sadece bizim ondan talebimiz yahut onun seçimlemesiyle hareket bulur. Ancak bütün seçimler Rabbul Aleminin çizmiş olduğu kıstaslar ve bu kıstasların boyutlarıyla ilgilidir. Peki bunların... Mukavemet sahibi olması sonucunda nasıl bir şey meydana gelir onu anlayabilmek için haftaya bir arada olacağız inşallah. Kitabın içinden kısa kısa bölümlerle bazen bazen daha çok örneklendirerek konuyu daha anlaşılır kılmaya gayret ediyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Futuat-ı Medine bugünden yarına söylenen bir söz. Bugün yaşayanlar için Önemli bir başlangıç noktası. Haftaya bu başlangıç noktasında yeniden bir arada olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.